Öyle değil mi? De mi? Beğendin mi? Güzel miyim? Bugün nasıl olmuşum? Ne dersin? Şunu alayım mı? Yapayım mı? Gideyim mi? Sen ne dersin? Beni onaylar mısın? Senin istediğin gibi, senin beğeneceğin gibi nasıl olurum? Beni nasıl beğenebilirsin? Sen onaylarsan ancak kendimi beğenirim diyorsan aslında... Dışarının onaylarına muhtaç bir şekilde dışarıya kendini yönettirmeye ve güdülmeye belki devam etmek istiyor olabilirsin. Ama eğer bu çarptan çıkmak istiyorsan gel bir bakalım nasıl çıkabiliriz. Birçoğunuz belki de dışarıda seyrettiğinde bu söylediğim, kullandığım kelimeleri duyduğunuzda rahatsız olabiliyorsunuz. Aa, gerçekten dışarıya bu kadar bağımlı olmak hiç de hoş değil. Sürekli başkalarının sözlerini dinlemek, kendini başkalarına yönettirmek, kendi olmamak, kendi oturacağı kral koltuğuna dışarıdan başkalarını yönetici olarak atamak hiçbirinizin belki de hoşuna gitmiyor. Fakat sen eğer o kral koltuğunu, o tahtı boş bırakırsan mutlaka birileri oturacak. Hatta belki de Birçok kere sen o koltuğa birilerini zorla oturturdum Dedin ki, ben yokum. Hayatımın yöneticisi, hayatımın sahibi ben değilim. O zaman gelin benim yerime, siz beni yönetin. İşte birçok kişi hayatının yönetim koltuğunda kendi olmadığında başkalarının gözünden hayatı yaşarlar. Ve böyle bir durum olduğunda da kaşaştıkları manzara ya da sipariş ettikleri şeyler onlara sunulduğunda onların kendi siparişi olmadığının içerisi farkında olduğu için siparişle buluştuklarında bu onları mutlu etmez, memnun etmez. Çünkü bu onların siparişi değildir. Onlara dayatılanın siparişidir. Özellikle günümüzde reklamlar aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla ya da çeşitli film veyahut işte e, algı yanıltmaları aracılığıyla belki de kişiler kendi hayatlarının kendi gerçekten istedikleri şeyin kararını veremez onlar. Gerçekten neyi sen istiyorsun? Neyi başkası istiyor? Ya da gerçekten sen bu hayatın içerisine neyle buluşmayı arzu ediyorsun? Bunları sorduğumuza emin olun ki birçok kişi çok bilir bilir işe başlasa da bir bakıyoruz ki aa gerçekten hiçbir şeyi yok istek yok bir kararı yok Hayattan bir talebi yok. Hatta kimileri zaten kendi sorumluluğunu almamak için kendi isteklerini hayata, kainata ifade etmiyorlar. Ya da ediyormuş gibi yapıp yarım ifadelerle, yarım dua ve niyetlerde bulunuyorlar. Bu kişilerin birçoğu aslında hayatlarının da sorumluluğunu almaktan kaçıyorlar. Peki o zaman biz nasıl bir sistem yapalım ki kendi hayatımızı kendimiz onaylayacak bir hale gelelim. Yani dışarının onaylarına muhtaç değil, kendi onaylamalarımızla bir hayat kurgulayalım ve kendi hayatımıza buluşalım. Bunun için arkadaşlar özellikle çocukluk çağlarından itibaren dışarının sizi sevmediğini düşünenler, zannedenler dışarıya kendini sevdirmek için onayı da dışarıdan almak zorunda kaldılar. Oysa ki aslında bu kişiler kendilerini sevmedikleri için, kendi hayatlarını onaylamadıkları için dışarının onayını istedi ve çağırdılar. Yani işin kökeninde yatan şey kişinin kendini sevmemesi. Peki neden kendini sevmez bir kişi? Çünkü Allah'ın ona verdiği canı, hayatı sevmediği için. Yani bu dünyayı yeteri kadar kabul edemediği için. Eğer dünyayı kabul edemiyorsa o zaman bedeni kabul edemiyor. Bedenini kabul edemiyorsa bedeninin güzelliğini, yeteneklerini, gücünü kabul edemiyor. İşte o zaman kendini onaylamayan bir birey olarak da dışarıdan bir kişinin onu onaylaması ''Aa evet demek ki bu iyi, demek ki bu güzel'' demeye getiriyor. Yani kişinin kendisi, kendi iradesinin yok olduğunu anlıyoruz buradan da. Şimdi bazen şöyle diyorlar. Olur mu? Bak ben kendi irademle seçtim. Hayır. Seçtirildin. Hatta senin yerine başkalarının seçmesini istedim. Çünkü bunun yine arkasında şöyle bir oyun yatıyor ki başkalarına seçtirdiğinde başkalarını suçlama hakkında var. Bak görüyor musun? Bana bunu seçtirdin. Neler oldu? Oysa ki seçimi sen yaptığındaysa sorumluluk senin. Ve bu sorumluluğun artısı da eksisi de bir şekilde senin şuurunla, iradenle attığın adımdan kaynaklanıyor. Böylelikle sen, kendi hayatının sorumluluğundan kaçtığında demek ki, başkalarına onay ya da karar verlettiriyorsun. O zaman iki tane noktayı biz anlayıp fark ettiğimizde, bu konuyla ilgili aslında ilerlemiş ve bu konuyu dönüştürme hakkı kazanmış oluruz. Bunlardan bir tanesi, kendi hayatını sevmek. Kendini sevmek, Kendini sevdiğin için dışarıdan bir sevgi beklememek. Çünkü bir insan kendini seviyorsa hayat aynasında zaten onu sevenlerle buluşuyor. Kendini sevmeyeni hayat aynasındaki yansıması da sevmiyordur. Onun için ne diyoruz? Kendini sevmeyen başkalarını da sevemez. Ama kendini sevmeyen başkalarının da onu sevmediğini zanneder ve düşünür. O zaman öncelik gerçekten kendimizi sevebilmek. Kendini seven kendini hayatını onaylar. Kendimizi sevenlerden olalım. Hoşçakalın.